Evet tamamen kendiliğe Herkese merhabalar ben pratikek. Bugün yeni bir GTA 5 ilgisiyle sizlerleyiz GTA 5'ten şunu şuna bir bildirim başlayalım Bu hafta içerisinde League of Legends'da hile videomuz gelecek ondan sonraki hafta Zulada gelecek ondan sonraki hafta CSGO böyle hafta hafta farklı oyunlarda hilelerimiz gelecek takip edin takipte kalın paylaşın destek olun paylaşınki reklamları kaldırım. yani ben benim hit almam lazım bu arada injektör sıkıntı injektör linki paylaşmıştım şöyle sıkıntılar olmuş şimdi ee, indire, indiremeyenler çok fazla reklamdan dolayı. İnjektör reklamı tam 5 e, taneydi. O 5 reklamı geçmesi zordu injektör için. İnsanlar bir yerden sonra bırakıyor zaten. 3 yapıyor dördüncüye geçmiyorlar o yüzden. E, baktım hani ulaşamıyorsunuz. Ben direkt link attım. E, dosya. TC linki olarak açıklamada paylaştım. E, konuda da düzenledim zaten indirme linkindeki injektörde. Videonun açıklama kısmında. Şurada gördüğünüz gibi injektörü reklamsız kısmına ben dosya linkini koydum. Dosya TC linkini. Buradan indirebilirsiniz. Şu ana dek bir kişi indirmiş bile zaten. Ee, onun dışında injekt edince oyun e, çalışmayı durdurduğu hatası alanlar varmış. E, o yüzden yeni bir injekt sistemini ve şey göstereceğim. Yeni hilemizi. Bu ürün geçelim. İlk olarak GTA'ya giriyoruz. Bu arada e, GTA'yı normal şekilde açıp Offline moddan online'a geçmenizi öneririm. Online yüklenirken de hilemizi enjekte edeceğiz oyuna. Açtık. Steam'i bekliyoruz. Steam'den anca. Bu arada hemen üst köşede veya tam ekranın ana sayfasını komple videoya da yerleştirmiş olabilirim. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Şimdi buradan menü geldi. Story moda giriyoruz. Story moddan Online'a geçeceğiz. Önce normal moda açıyoruz yani. Evet oyun geldi. Şimdi buradan hemen karakteri alt alıp online'a giriş yapıyoruz. Şu an online yükleniyor arkadaşlar. Online yüklenirken oyun altı alın veya pencere modundaysanız başka bir şeye geçiş yapın. Buradan chat engine programının son sürümüyle link verir miyim bilmiyorum. <gülüyor> Vermem herhalde. internetten ücretsiz bir şekilde hemen arayıp indirebilirsin zaten. Chat engine 6.6 ve üstünde oluyor. Geta5'i seçiyoruz. Geta5.exe'yi. Memori Vive'a tıklıyoruz. Bu bu kısım geldiğince JTL'e I yapıp burada I ile DLL'mizi seçip aç diyoruz. İnceklensin mi? Evet. DLL inceklendi diyor. Ve chat engine'i kapatıyoruz. Bunları e Hızlı bir şekilde yaparsak daha iyi olur. Çünkü online chat fark ettiğinde bir engel olmaya çalışıyor. Bunları hızlı yaparsanız iyi olur. Şimdi online'in yüklenmesini bekliyoruz normal bir şekilde. Bu arada abone sayımda baya bir düşüş olmuş. Ben e, kanal durumunu arada takip ediyorum. İzlenmelerim artmış. Abonelerim düşmüş. Ben bunu anlayamadım. Varsın izlenmeyeyim arkadaşım. Siz bende kalın. kalın. Bu arada e, Zula videomuz 25 bin izlenmeye ulaşmış. Yok 24.000 küsür. yuvarlak Yuvarlarsak 25.000. 24.700 küsürlerde. Bu gerçekten büyük bir başarı. İyi bir izlenme sayısı çünkü benim kanal geneline baktığımızda diğer hilelerle beraber artık ülkenin üşen geçliği mi desem yoksa sırf sövmek için girenlerin eşeği mi desem bayağı izlenmeyi başarmışız. Bu güzel bir şey. Sesimiz duyulmuş. Bu arada uzun zamandır bir proje üzerinde çalışıyorum. Artık şöyle iyi bir şey olacak. Ben sürekli link kısaltarak paylaşıyorum. indirme linklerini, reklamları, şunları, bunları biliyorsunuz. Artık bunlara faz geçeceğim. Artık sol üstte, solda, sol altta gördüğünüz gibi hile menüsü geldi, injekte oldu diyor Free Edition. Her neyse artık bir program tasarlamak için uğraşıyordum ben yani uzun zamandır. Programı tasarlamayı başardım arkadaşlar program sayesinde siz sadece program arayüzünden istediğiniz hileyi indirebileceksiniz videosunu görebileceksiniz ne işe yarıyor ne işe yaramıyor bunları görebileceksiniz arkadaşlar şimdi hemen apartmanın dışına çıkacağız ve hileyi test edeceğiz bu arada eskiden şeyde başlardım. Video bu arada 1080p olarak girecek 1287 120'de çünkü herhangi bir şey kısamamışım şimdi yıldız tuşuyla menümüzü açıyoruz free versiyon yazıyor zaten burada kredisi bu wow. o ee, settings kısmında yine ayarlamalar yok burası direkt oyun. kill game diyerek oyunu anlık kapatabilirsiniz. Mesela korktunuz veya biri işte bu adam hile dedi kill game diyerek sizi reportlamalarına ee, ramak kala çıkabilirsiniz oyundan. RP options'a geldiğimizde burada gördüğünüz gibi level ayarları var yine. Biz şu an 121 level'iz. Şunu 200 yapıyoruz ve gördüğünüz gibi run cup başladı. 122, 123 bu şu an 200 levele kadar gidecek arkadaşlar yine. ATM options var. Buradan para çekme olayı var. Money stilt. Money stilt. Ee, arkadaşlar para. Şimdi high risk dediği tam 100 milyon para arkadaşlar. Şu 10 milyon. Bu high risk dediği 50 milyon bu arada. Yanlış söyledim demin. 50 milyon, 10 milyon, 8 milyon, 5 milyon. Ee, 8-10 milyona kadar güvenli zaten. Bu high risk dediği arkadaşlar 50 milyonu pat diye veriyor hesabınıza. Stilt verdiği için, gizli verdiği için oyun hani bir şey anlamıyor aslında. Drop olmuyor çünkü. Drop olunca oyun fark ediyor. Ban yiyorsunuz ama bunlardan herhangi bir e, ban sakıncası yok. Emin olabilirsiniz. Şöyle hepsinden birer tane verdik. Şimdi recovery options var. Recovery. Recovery. Bunlar, bunlar klasik. misc options'a geldiğimizde nelerimiz var? Kill pets. E, petleri öldür. Arabaları patlat. Yok arabaları yok et. Ha, arabaları patlat, arabaları sil. De... Evet hilemize devam ediyoruz ufak bir sıkıntı oldu arkadaşlar şimdi self, e, bu arada sakın miske geldiyseniz zaman dahi buradan hiçbir özelliği kullanmayın Çünkü hepsi sıkıntılı World options'a geldiğinizde zaten bir tek yağmur var bununla kullanmayın Aldığından yine de hilemize devam ediyoruz ben size %100 oyuna atan hileleri gösterdim şu an Self option e, God mod açık Görünmez olmak bir işimize yaramıyor noor aktı ol Super Jump, asların arınma. No Clip dersek zaten uçuyoruz arkadaşlar. Yani karakter gidiyor, No Clip kapıyoruz ve tamam. Şimdi Off Radar dersek arkadaşlar görünmez oluyoruz radarda. E, kimse bizi göremiyor. Daha iyi. Mobile Radio, radyo açıyor. Fast Run, Fast Swim. Superman açmayın. İziplamak yeterli. Tiny Player, e, karakterinizi küçültüyor. Su Isıt, ee, üstündeki şeyleri temizliyor. Cleanpad. Yeni görünüm derseniz ise karaktere tamamen farklı bir görünüm veriyor. Burada e, model değişimi var. İstediğiniz bir hayvan, silah şey silah bile olabiliyorsunuz. Düşünün. Animasyonlara geldiğimizde burada e, animasyonlar var ve iyi animasyonlar değil. Şu intihar şey falan. Senaryolar da var. Bir geri geldiğimizde ise efektler var. E, looped dersek e, sürekli oluyor efektler. Mesela clone effort. Ee, bu bir işe yaramıyor. Firework. Sürekli havayı fişek atıyor. Firework 2. Firework 2. açıp. Elim bir diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi. Buradan çıktığımızda protectionlar Korunma. Risky mod. Ee, bunları. işte patlama korunması falan deyince. Burada açınca zaten hepsi açılıyor. Korunmada. Hepsi koruyor bizi arkadaşlar. Online players'e gelip burada milleti trollleyebiliriz. Benim en zevk aldığım yerlerden biri. Onun dışında all players var. Burada tüm oyuncular ortak. ESP derseniz bütün oyuncular nerede ne bokuyor görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çizgi çekiyor. EXPLODE AL derseniz hepsini patlatır. Ee, hepsini alıp TELEPORT AL LOCATION diyorsunuz. Ee, hepsini bir yere e teleportluyor ama şu an teleportlanacak yer yok geri çıktık. Hepsini arabadan at, hepsini kafese koy. Hepsine lobide bir şey ver, hepsinden bir şey al diyor. Ha WEPS demiş. Tam yazı e, stili biraz garip olunca fontu hepsine silah ver hepsinden silah alıyor silahsız kalsınlar bana ne ya şimdi weapons options'a geldiğimizde bütün silahları alıyoruz şimdi ben size silahlarımı göstereyim hepsi tam değil weapon ve gördüğünüz gibi hepsi full mermi geldi sınırsız mermi e, rainbow gun silahın rengini değiştiriyor arkadaşlar şöyle gösterebilirsem eğer zoom alıp aynen şu şekilde gördüğünüz gibi silahın rengi değişiyor One shot kill tek atıyor. Rapid fire ise Rapid fire arkadaşlar. Bu e, diğer hile söylediğim gibi. Bu çekmiyor. Sekmiyor. E, FPS oyunlarının en ideal Hilesi arkadaşlar. Vehicle spawner en sevdiğim yer. Spawning kar Arabanın içinde Spawn ol ve arabayı fulle Spawn et yani tüm gücüyle. E, önce vehicle options da Araba ölümsüzlüğü. Motor her zaman şey Açı Evet, devam ediyoruz. Ee, ufak bir sıkıntı oldu. Şimdi motorlar her zaman açık. Hornboost'u zaten anlatmıştım. Bu arabayı uçuruyor. Bunu göstereceğim. Flying car. Ee, suyun üstünde sür. E, suya gitmeden bunu açmamızı önermiyorum. E, Rainbow. Şimdi Fix car arabayı fixed arkadaşlar. Yani hata, onarım, çarpıntı ne varsa kapatıyor. Şuna geldiğimizde max car arabayı fulliyor. Flip çeviriyor. Open door, closed door zaten basit şekilde anlatabildiğiniz gibi. Frenler bu frenlerin gücü traction ee, traction neydi ya? İngilizcem battı anlar. Ben şu an ekrana yazıyorum traction'ın ne olduğunu. Ona göre seçebilirsin şu an bilmiyorum. Speed ise arabanın hızı arkadaşlar. Maze Bank'a teleport olalım mesela yani ulu orta yerde araba şey yapmayalım. Şimdi burada vehicle spawner'a geliyoruz arkadaşlar. Zaten buraya çok kişi kolay kolay çıkmaz herhalde. Vehicle spawner'da süper arabalar, süper spor arabalar diyor. Doomsday kıyamet günü Michel'le spawn ediyorum. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde mükemmel şekilde arabamız geldi. Tamam buraya gideceğiz arkadaşlar şimdi. Ee, hatta teleport edelim onda. Uğraşmayalım. Teleporta gelip burada teleport to -point diyoruz ve hop geldik. Şu an tam da çukuru seçmişim. Buradan buraya geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi full insanlar falan. Burada ee, car spawner'a geliriz. Weakle spawner. Doomsday diyoruz. Avenger yenilmez. Ha gemiydi bu. Doğru. Ee, Avenger değil. Ben burada neyi şey yapacağım? Benim... Arabayı bulamadığım için ha. Aynen. uçma, Uçan araba. Tamam. Delü, delüksmüş. Şimdi arkadaşlar ee, Car Options, Vehicle Options'a geliyoruz. Drive on Water diyoruz. Ve suyun üstünde sürmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Araba suyun üstünde gidiyor. Herhangi bir sıkılıyor. Bu arada uçma modu açık değil şu an. Options'a gelip denizin üstünde sürmeyi kapatıyorum. Şuradan uçup gidelim. Ee, görebileceğiniz gibi böyle harika spawn özelliği var. Şu e, şu sıralar bu yamada araba spawn eden hile bulmak zor. Bunu maxlayan hile bulmak da zor. Tamam tamam inandım ya, tamam. Buradan tekrar car diyoruz. Eğer geliştirilmemişse geliştirecek. Geliştirilmiş olduğu için zaten geliştiremiyor daha fazla. Ee, onun yerine speed'i şuradan arkadaşlar fullleyelim. Affedersiniz. Şu an arabanın normal hızı bu. Ee, Maksimum girebildiği hız işte. Bir de e, speed'i şöyle 3'e getirelim. 3299'a geldi. Bir de arabanın hızını şimdi görelim. Hızlı bir kalkış. Hızlı ilerliyor zaten. Şu an Bayağı hızlandı araba. Kendi hız limitini açtı şu an. Görüyorsunuz. Hornboost açık değil. Uçan araba moduna da geçtik. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı araba. Evet. Sanırım bugünkü yilemiz bu kadar. Bütün özellikleri gösterdiğimi düşünüyorum. Ama bir dakika. En eğlenceli kısmı yapmadık. İnsanlara dalanmadık. Şimdi... Gelin yalnız bir yere gidelim ve insanlara dadanmaya başlayalım. Ve normal arabaya geçtik. Şimdi arabamızda iniyoruz herhangi bir sıkıntı olmaması adına. Burada menü yıldız tuşuyla açıyoruz bu arada. Online players deyip birine dadanalım dedik. Bıraksa dadanalım. Spectate diyoruz ve Raks geldi. Raks'a ne yapalım? Raps Rax'a 2K droplamaya başlayalım. Banyesin. Bu arada başkasını bana anlattırabiliyoruz. Drop yaparsanız e, drop al, alan kişi ban yer. Şimdi arkadaşlar buna ne yapalım? Shake cam ekranını sallıyor arkadaşlar bu. Kapatırsanız duruyor. Rax kafayı yediğini düşünebilirim. Fuck handling. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Freeze dersek karakteri dondururuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondu. Serbest bırakıyoruz ve gezmeye devam ediyor. Fire Lope e, yerden ateş fışkırıyor. Uçuyor. Water ise bunun su versiyonu. Efektler efektler. Ee, TP options. Nereye tf edebiliriz? Force'a geldiğimizde burada. Evet tamamen kendine... Yani. Ve oyun çöktü. Evet oyun çökene kadar oynadık. Tam ooo yarım saat olmuş. Ben bunu montajlayacağım. Siz 10 dakika, 15 dakika, maksimum 15 dakikada sunacağım. bugünkü videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi hileler.